get my name wait don't like what you i don't give a fuck y'all can suck my dick i'm making percet as why they're talking talking shit now nah, i don't give a fuck don't waste my time for it tamam tamam am patlamaya koyalım oh. Evet. Neyse bir şey yazmıyor. Minyonların <gülüyor> markete geçmesine 30 saniye. milyonlar harekete geçti. <Gülüyor> Daha salak yardım istiyoruz. işte. Ben gideyim tamam sen kalk. Neyler geliyorum diyor ya Bir <gülüyor> tane <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunda iki defa olamadıyız Abi açıl başta da. Durmadan niyon açılıyorsun lan be <Gülüyor> o. da çok flemer rica ederim. 결국엔 2분정도 disg분 경우 1분 정рев Anne hani görünüyor. Her an tepelerine inebilirim. Bura ne yaptım bura? Bir kere vurmaya değer bir şeyse çok çok kez vurmaya da değer. Son geldim bro. Sıltı var mı? bir şey Ender Sala dışarıda ortalı öyle. O değil. Aa. İnsan çift katli. Emir ki. 너무 bien 틱틱 또 Sonunda cam bastım, zafam bastı. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Komple çıkır. Gir bundle topçusu geri çekiliyorsa Gel gel. Yok. kaç sayesinde İrim de babadır. Bana yemlemez. <gülüyor> ben madaya yardıma gidiyorum. Bir rakip takip <gülüyor> Kule Ro az İşte. Nasıl yaklaş? Tamam <Sizlik> ben de bakacağım. Ne öylece mi Kız göğğünü kefaret mi bu? bekliyorum. Bana hedefi göstermen yeterli. Az yaklaştı bu ha eee vallaha no takım bastım geç aldı ya pardon bro sıktım ben sıktım ben sıktım ben dağımıştı ben anla şimdi almadım lan bir de yardım et gelmeyi ya. dan Pencereden gidiyorum abi. Gideceğim. Yar oldu yer geldi. Yar girdi mi ya. Bir rakip kat edildi. Всё, всё, 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 6. dan ulti atacağım direkt. <gülüyor> ben de salmasam. Devrililer <gülüyor> hep böyle <hep> çaldı lan bu. Ne <gülüyor> kadar karakteri sizinki? Ha, uh -huh. iyi rastende Bırakmıyon mu diye hmm. atacağım Yukarıya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> toplansalar O. Bu mesafeme Aynen. Malta kapsam dedi. Özür <gülüyor> dilerim. Ölmedi lan. Ölmedi ölmedi Çünkü ölmedi. Efendim. Bir saniye canım. 5, dakika. bitiriyoruz 5 dakikadan bitiriyoruz hadi 5 dakikadan bitiriyoruz hadi çayın almıyoruz. Bakayım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adamlar gelsin bakalım. ya bir artık Atıracağım. Bağlam olursa piyasada. Onlar milyona vuruyorsunuz hala ya. Her an tepelerine inebiliriz. Aç şerefsiz. Geliyorum hemen hemen hemen Hatun geleceğim geleceğim bekle hemen Vur vuru vur vur vur vur vur vur vur vur vur İnsan gibi vurma hayvan gibi vur Vur vur vur vur my name don't like i don't give a fuck y'all can suck my dick i'm makingette that's why they're talking talking shit nah, i don't give a fuck